Orta Türk'ün veciz sözünde olduğu gibi ''Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda haylaklısını severim'' sözünün canlı timsali Çevik Baysalgil ile birlikteyiz bugün. Hoş geldin Çevik abi. Hoş bulduk çocuklar. Hoş Çevik. Hoş bulduk e, Bugünkü söyleşimizde e, Silivri'de e, Çevik Baysalgil'in bıraktığı izleri konuşacağız. E, bunu da yapmadan önce isterseniz bir şeyleri çıkartalım mı? Rahat konuşabilmek için lütfen. İyi olur. Mesafelerimizi koruyarak hı hı. E, terlememek açısından Hem da... Mikrofon, evet mikrofon... Sesimizin... Böyle konuşacak bir başarı olur mu? Yok yok. yok. Olmaz. Şöyle. İyi mi? Evet. Evet Çevik abi. Ee, tekrar hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Programımıza. Siz de hoş geldiniz çocuklar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, Lütfü abimden birlikte e, biz Silivri'deki değerli isimleri e, bütün halkımız tanısın, bizden sonraki nesiller de tanısın, unutmasın istiyoruz. Bu anlamda e, böyle bir işe giriştik. E, umarım e, iyi sonuçlar alırız. E, i̇nsanların beğenileri onu gösteriyor zaten. Şimdi, Çocuklar, evet. bir şey söyleyeceğim. Sizden hiçbir menfaatim yok. Sakın bunu yanlış anlamayın. estağfurullah. Şu cümle, zaten benim konuşacaklarım özettir. Allah, içinizin güzelliğini zaten yüzünüze vermiş. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ilk olarak e, aileden başlayarak sohbetimize, Buraya Silivri'ye nasıl geldiniz, yerleştiniz, aileniz nereden geldi, köklerden e, başlayalım. Kökleriniz evet, nereden evet. geldi. Ondan sonra da spor hayatından devam edeceğiz Tabii. Abi. buyurun. Şimdi e, buraya İstanbul'dan geldik. Geri sebebimiz de e, babamın buraya tayin olması... Evet. E, ...odur yani başka bir sebebi yoktu. Memur muydu? Memurdu. Özeli de Arabiduru'ydu kendisi. de arabi duruyordu. Çok güzel. Bilmiyorduk bunları işte yani. Şöyle dursun. Bir şey olmaz. Ee, evet. Ondan sonra e, futbola başladığınız yılları zaten daha önce röportajımızda da konuşmuştuk. O e, efsane isimlerle Silivri'nin, Silivri, e, Silivri Spor'un kurucu isimleri 1960'lı yıllar e, Nasıl oldu girişiniz? Silivri Gençler Birliği'ydi sanıyorum, sanıyorum. Şimdi futbola yani şu veya bu sebepten ziyade böyle bir merak yüzünden başladım şey için. Zaten çocuklar bugün de dair olmak üzere hiçbir kötü ihtiyacım yoktu. Nefsi, karayları, şeydi, şu buydu. Futbol da benim çok sevdiğim bir olaydı. Yani Televizyonlarda şurada burada hep izlemek bana zevk veriyor. Evet. Yani çok sen mi konuşayım? Futbolun dışındaki branşlarla yani bana soru sorsanız hiç Pek fazla doğru cevap Efendim, veremem çünkü hayatınız şey futboldu yani. Futboldu. Futbol. Çok güzel. Zaten herhalde en şeyi de yani, ama e, ne futbol. Evet. Maradona izleseydi futbolu şeyi bırakırdı. Şeyin de çok büyük evet. avantajı evet. oldu. Okulu Haydarpaşa Hüseyisi'nde başladım, yüksek tahsile. Orada futbola karşı daha fazla büyük şey vardı. Hmm. E sonra Fertemliyel falan... E, çocuklar yani futbola şu sebepten, bu sebepten demiyorum. Ve de onun sebebidir de demeyeceğim. Ne de, böyle çok büyük sohbet haricindeki çıkar. Sigarayı da, inanın ki, tadını dahi bilmem. Evet. Ki, çok enteresandır. O sıralar, bizim sülalede de sigara içmeyen yoktu benden sonra. Ama neden içmediğimi de bilmiyorum yani. İşte demek ki o spor aşkından dolayı... Ha, vallahi, bilmiyorum. yani şu, size bugün desem ki, böyle, ben sigarayı bunun için içmedim. Evet. Nedenini dahi bilmiyorum. Ne mutlu, ha. ne mutlu yani. Ama sporun e, mutlaka bir etkisi vardır onda. Sporu sevmenin, futbolu o, sevmenin o, Onu da vardır. mutlaka etkisi Tevzi olmuştur abi. tabii ki. Tabii ki. Şimdi, şimdi e, bir şey soracağım, söyleyeceğim veriyor. çocuklar. E, çok enteresandır. Yani şimdi sigaranın şu zararı vardır, buza vardır, vardır diye istemedim demiyorum. Ama hiç canım dahi istemedi. Aklıma bile gelmedi yani. Evet, evet. Çok da iyi yapmışsın. Ben de aynı kanadayım. Ben de spor sayesinde e, birçok kötü alışkanlıktan uzak kaldım. Şu anda da çok şükür e, o alışkanlıklarımı sürdürüyorum. E, spora bu konuda hep müteşekkiriz yani spora. Bir, spora bulaştığımız için. Şimdi e, o 1960'larda e, e, 50'lerin sonu 60'lar. İşte o efsanevi isimler, Akgün Silivrililer, e, Siyami Köylüler onların arasında senin 16-17 yaşındayken küçücük e, fotoğrafının olduğu e, fotoğraflar yani... Daha o gencecik evet, Şevik Baysalgül'ün evet, olduğu. Evet. O yıllardan biraz bahseder misin Şevik Ağabey? Gençlerbirliği dönemi. E, çocuklar belki hatırlamadığım şeyler olabilir tabi de. Fakat onlardan çok şey öğrendim. Evvela insanlık nedir? Dürüstlük nedir? Saygı nedir? Yani bana şunu yap bunu yap demiyorlardı. Sadece onları izlerken bir insanlığın, bir saygının, bir sevginin ne olduğunu gözlerimle gördüm. Davranışlarıyla bunu Gösteriyorlar Gösteriyorlardı zaten. Hitap evet. evet. şekilleri, Tabii. davranışları. Evet. Ya zaten şimdi ben herhangi bir dışarıdan bir insan dahi olmuş gibi olsam, beni kendi evlatları gibi tutuyorlardı. Evet. Yani Allah bin kere yattıkları yerlerde Amin. gereken neyse onu Amin. şey yapsın. Amin abi. Amin. Ve de işte bir yap vardır. Büyüklerinden gördüğünü yaptırlar ya, işte bana en büyük şeyi verenler de onlar oldu. Evet. Yol haritasını evet. onlardan evet. E, evet. almış oldum. E, şimdi e, bir de o yıllarda Gençler futbola başlayıp e, sonra e, Silivri Gençler Birliği'nde senelerce e, oynayıp işte o değerli isimlerden e, kazandıkların, onların sana kattıklarıyla e, kendini geliştirip profesyonelliğe adım attın. İlk Bandırma sanıyorum. Şimdi e, Adalet'te de... İlk önce Adalet'te mi? E, adalet'te de top oynadım. Şimdi o da yani Adalet'te derken... Hep... İstanbul Ligi var o zamanlar. Tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi Bandırmaya bir arkadaşımın vesilesiyle gittim. Yani yoksa o zamanlar bandırma nerede onu bile bilmiyorum. Evet. Yani. Fakat orada da çok güzel şeyler gördüm. Çok güzel şeyler gördüm. İki yıl bandırma sporda evet evet. E, yani, oynamışsınız. E, şimdi sizler daha iyi bilirsiniz. Belki sene bakımından iki yıl, üç yıl... Demek de belki evet. bir Yo Daha önceki reportajdan benim yani, aldığım noktada var. Olabilir Hakikaten orada da büyüklerine çok yok. Bilhassa da... Adalet bana çok şeyler öğretti. Evet. Çünkü ben adalette futbolcu değil... Bir evlattım onların gözlerinde. Gençsin Evet, daha. evet, tabii. evet. Orada gördüklerinden tabii, tabii, önün tabii. açıldı. Tabii. Kendini tabii. ilerlemene katkısı Ve oldu. Ve çocuklar samimi söylüyorum. Sigaraya ağzıma koymadım diyorum. Gene söylüyorum. Nedenini dahi bilmiyorum. Hiç böyle büyük bir sohbetler, muhabbetler olmazsa ağza koymam. Fakat... Hiç bir tanesini şu sebepten dolayı içmedim, bu sebepten dolayı içmedim diyemiyorum. Sevgi kardeş, yani. mutlaka onun spordan ilişkisi vardır. Sen olabilir farkında yani. He, olabilir. Olabilir. Olabilir. Sporcu olduğun için kendini o pek çok uzak tabii, tutmuşsundur. Yani tabii. sporun en büyük hizmeti evet. bu. Evet. Yani en büyük hizmeti. Ya futbolunda yani. kendine örnek aldın mı? Futbolcu, bir sporcu var mı? Yani ben ee... şimdi. Özellikle futbolcuk. O dönemde. Ben bunun gibi oynarım dediğimiz. Pele vardı pele mesela. Vardı mesela şimdi. E, pele vardı. vardı. E, o, Avusturya'daki neydi o adamın ismi ya? Didi vardı. Didi tabii, tabii. Ondan sonra. Geldi. O. Evet. O dönemde. Yani e, Neşir yayınlarının bu kadar az olduğu dönemde dahi onları gördüm şu. ve örnek aldım. Der, der, der, der. Evet. Ama bizim mesela lütfa bilen de kendi aramızdaki sohbette mesela senin stiline baktığımızda ilk aklımıza gelen Maradona, <gülüyor> Maradona. <gülüyor> Maradona çünkü e, fizik olarak o topu aldığında senin yani gözümün önünde hala şöyle kafanı öne eğip topa dirsekler yanına kimseyi böyle, yaklaştırmazdın e, dirsekler ne? açık <gülüyor> olurdu böyle yanına kimseyi yaklaşamazdı giderdi. yani açmazdı aynen, yani. aynen öyle yani top böyle Yarım metre bile uzaklaşmaz evet. diye ayaklarının Aynı dibinden. Mi? O kadar hakim din e, ve mesafe ya, tanımadan. Maradona, Çevik abi izleseydi futbola Hayran olurdu, Hayran olurdu yani hayran gerçekten. Olurdu ya da. E, şu var mesela bu kadar mesafe tanımadan her yerden topa vurabilen, sert şutları olan, kaleciyi böyle çehizsiz bırakır, e, hazırlıksız yakalar Koltuklu böyle olmayacak yere... tabii tabi olmayacak yerden. Öyle bir şut atardı ki mermi gibi giderdi o şutlar. Ve free olduğu zaman mesela biz kenarda penaltı gibi görürdük onu. Çevik abi topun başına geçtiği zaman sanki penaltı atılıyormuş gibi yüzde doksan bu gol olur derdik. O kadar inanırdık. Bak Onun başka bir şey ki... daha var. Evet. Top Çevik abiye gelince orta sahada, sağ çıktı falan. Statta kaç kişi varsa ayağa kalkardı. Yani e, e, gol kesim geliyor. Geliyor. geliyor. Herkes alkışlar. O heyecanı heyecanı duymaya yaşam. başlardı hemen. Çocuklar şimdi şu sahalar olsa ne yapar? Ben yemin <gülüyor> ediyorum şeref stadında çamurdan ayakkabıyı yıka bittim. <gülüyor> <gülüyor> bulamadım, bulamadım ayakkabıyı. <gülüyor> Ayağından çıktı. <gülüyor> yani çok ilginç. <gülüyor> çok ilginç. Çok güzel anı yani, var. Ya. Tabii biz de o dönemlerin sonlarına yetiştik. Son dönemlerinde ben e, Çevik abi ve Öner abi gibi, Mustafa Canbaz gibi, Şahip Kaptan gibi isimlerle evet, top ya. oynama şansı yakaladım. Kendimi o yönden... Okumadaki... Hep, hep ufaklıklar. Çok tabii, çok, <gülüyor> o yönden çok e, şey hisse, mutlu hissediyorum gerçekten. Sizlerle birlikte o formayı giyme şansına yak yakaladım. Ve ben de daha sonra sizlere örnek aldığım için e, futbolda bir yerlere gelebildim. Yani e, önümde güzel örnekler vardı. E, onları değerlendirdiğimi düşünüyorum. Ya çocuklar, Çevide abi. Unutamadım dediğim e, anılarım var mı? Yani ben bunu, bu golü ya da bu maçı hiç unutamadım. Dayı Bey ile ilgili mesela Şerafettin yani Arda ile ilgili işte çok güzel. kuruluş kuruluşlarında biz Burcan abiyle muhabbet ettik. Çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki biz Silivri Spor'un temelleri atılırken Nait arkadaşımla evet. bir şişenin içine bir not Fahrettin isimlerimizi Özgürle, yazdık ve temeli Fahrettin attık. Fahrettin Özgür Uykusuz şişenin içerisine not yazıp Lügi Spor'un temeliyle atıyorlar. Bulcan abiyle. Ya Bulcan abiyle, yani. pardon. Bulcan abiyle, Nahit abi. Yani. Doğru, doğru. Parti'nin bir değil. Doğru, e, Şey, senin böyle... Mesela ben Silivri dışına çok çıkmış bir insanım. Orada gittiğimde, Silivri'liğim deyince bana ilk şey şu, Çevik ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> İyi, hadi ben tutuyorum. E, oradan, Çevik abi işte falanca yerden sana selam söyledi <gülüyor> şu kişi, Bazen geçerken seslenirdir Çevik abi. Bana hiç selam yok mu? Böyle <gülüyor> eskiden anılarımız var. Şey ya böyle. şimdi çocuklar evet. o kadar güzel ki bakın. Benim yaşım oldu. 80'e yaklaştık. 76'nın altının geçtik. Hala bugün burada şu güzel günleri yaşayabiliyoruz. Şey i̇şte demin de dedim ya. Çocuklara miras bıraksaydım. Ki, şimdi biz bunları yaparken inanın ki şu sebepten, bu sebepten bakın e, demin de dedim. Bu kadar Adımız Şan'ımız vardı, hiçbir kulübe gittiğimde ben, şu parayı isterim, kelimesini kullanmamıştımdır. Hiçbir tanesinde. Ama işte bunlar da, yani ben yarın, bugün bunları göreceğim diye bunları yapmadım. bugünkü karakterim oydu, fakat bugün bunların hepsinin ya, bedellerini görüyorum yetin. bana hepsini. İşte evet. dedim demin de ya. Çocukları biraz bıraksaydım, para bıraksaydım yer bitirirdin diyordum. Şimdi nereye gitsen, evet. Çevik'in oğluyum dediğim zaman evet, kapılar, açılıyor kapılar açılıyor diyorsun. Açılıyor. Doğru, doğru Şevk abi. Mesela Tekirdağ spor yılların var senin. Dört yıl, iki yıl gol kralı olduğun. Evet. İki evet. yılda iki, ikinci evet. sırada bitirdiğin evet. o. E, zaten Tekirdağ'da e, yani efsane bir isim. Ben Tekirdağ'da bir, bir süre bulundum. Şevk abi, Öner abi beni e, daha 70, 80, 80, 81 yılında... ...Tekirdağ götürdüler. O zaman biliyorum on, onların oradaki e, bilinirliğini ve e, hakimiyetini, ne kadar sevildiklerini. E, şimdi o yıllardan biraz, Tekirdağ Spor yıllarından aklında kalanlardan. Şey şimdi... Vecdi Abiler... Bir isim söylemiştin sen. Tekirdağ'da Ziver vardı. Ziver, Ziver, ziver Kaptan, vardı. Ziver Kaptan, e, ziver Kaptan. Yani oralı olarak... Vecdi vardı. Vecdi vardı. Rüştü vardı. Rüştü vardı, evet. Kaleci neydi o? Ha, çok iyi bir kaleci. Çok Z mükemmel bir kaleci. Uzunbayır. E, demiştim, evet. Ee, yani, orası bana çok şeyler kazandırdı. Yani hepsinin kazandığından kastım. Her harma orası bana kazandırdı. Evet. Yani benim için büyük kazanç zaten oldu. Evet. O, Tekirdağ'da, da Tekirdağ spordayken e, Harunla tanıştık. Evet, tabii. Tabii. Evlendiniz. Tabii. Belediye'de görevliydi o. Evet. Ben de gidiyordum belediye başkanı, kulüp başkanı falan yapıyordu. Orada tanıştık. Yani Allah bin kere şükürler olsun. Yani e, futbol sayesinde eşimi buldum. Evet. <gülüyor> Çocuklar yani eşimi eşimi buldum derken hakikaten Hayat arkadaşınız. Öyle bir eş buldum ki Allah herkese öylesin Hayat nasip oylesin. Ee, ondan sonra. Tekirdağ Spor'dan sonra Silivri mi, yoksa e, başka kulüpler Dur şimdi, var mıydı? E, bandırma, Tekirdağ Spor. Adaletle tekir, adalet işte biraz. E, Koca Mustafa Paşa Koca Mustafa bir, da zaten bir kısa bir dönem orada şimdi, tabii, çünkü, tabii. Tabii. E, şöyle, mesela Koca Mustafa Paşalı bizim e, işle ilgili tanıdığım birisi devamlı seni sorardı bana. Aynı <gülüyor> Abinin söylediği gibi hep selam söylerdi. E, <gülüyor> Evet. Zeytinburnu'ndan da Şaban mı vardı? E, Zeytinburnu'ndan da bir arkadaş vardı. Ne zaman gitsem. Sorayım. Yani o kadar iz bırakmışsınız ki Çevik evet. abi. Yani gittiğin her yerde böyle e, sporla ilgili birisi ise futboldan seni tanımayan yok yok yani. Gerçekten yok. Ve inanın ki çocuklar bunları yaparken şu sebepten bu sebepten yaptım diyemiyorum. Şeyim oydu. Karakterim oydu. Evet. evet, evet. Karakterim oydu. Ne evet. ee, güzel. Sonra e, Silver o efsanevi Almanya'ya gittiniz yara, bir, evet, bir dönem. Evet. E, kaç yıl kaldınız Almanya'da, Çevik abi? İki abi, üç iki, yıl, iki yıl falan galiba, yıl falan. Sonra döndüğünüzde ben hatırlıyorum, e, Silver Sport yeni işte federe e, hı hı, evet, olmuş, evet. E, şampiyonluğa işte takım yapmaya çalışıyor falan. Çevik abi bir döndü o yıl, e, aldı eline ki Silver Kaptanlığını yaptı, antrenörlüğünü yaptı. <gülüyor> Ee, o, efsane 75. Başlangıç o, o zaman ya. Yani. Tabii tabii, 74, 75, 76 o, o, civar, o, o evet, takımlar. Evet. işte Akgün abinin, e, Atamanların, Akgünlerin, Lütfü abilerin olduğu takım, Şaip abi, Şaip kaptan falan. Yani inanılmaz. E, Şaip'te ikimiz aynı boy dedik, rahmetli, O, o tabi o kareci O boyda, Allah rahmet eylesin, o boyda karecilik yapıyordu ya. Şimdi benim elim... elim Yukarı diren alabilen yetişmezdi zaten. Fakat çok iyi bir kaleciydi. Onun sıçrama kabiliyeti çok, çok. muazzamdı çok. Çevik abi. Yani Şahip abinin gerçekten ben mesela gözümle kale arkasındayım burada, Varnalı sahasının orada. Kale arkasından izliyorum. Tam onun arkasındayım. Bir, bir maç, hatırlamıyorum ne maçı. Ee, adam kaleciden, Şahip abiden karşı karşıya kaldı. Uzun bir top atıldı, adam koptu yalnız başına. Top, topa yetişmek için koşuyor. Şaip abi kaleden bir fırladı. Adamdan önce böyle hala gözümün önünde hiç unutmam onu. 4-5 metre uzaktan bir atladı böyle panter gibi yani. Nasıl sıçradı atladı adamdan önce. Adam yakın topa. Şey, şey çok uzak Şaip abi ona rağmen o topa nasıl adamın ayaklarının dibinden aldı o topu o golü önledi. Hiç unutmuyorum o pozisyonu muazzam bir sıçrama Tabii. kabiliyeti vardı. Ve yani. yani. çok iyi sordu. Tekir, yani. Tekirdağ'da çok iyi oynuyorum. Takım kaptanı ben gol kralı ben hepsi ben. Mukavvere yapacağız. Başkan dedi ne istersin dedi. Gel dedim Hiçbir şey istemiyorum. Boş mukavvereyi imza attım. Ya dedi "Ölü müsün sen?" diyeleştirdi mi? "Ne oldu ki?" dedim. ''Ya dedi, takım kaptanı sen, sen gol kralı sen, sen dedim, ''Nasıl bir şey istemiyorsun?'' Dedim. dedim. ''Bana verdiğinizi hatırlamıyor musunuz?'' dedim. Şimdi döndü şey, ötekine baktı, ötekine baktı. ''Hangisi bir şey verdi?'' dedi. O dedi şimdi öteki, ''Ben bir şey vermedim.'' dedi. E sen, ben, e ''Bunlar sana hiçbir şey vermedik.'' diyorlar dedi. Dedim, ''Hepiniz yalan söylüyorsunuz.'' dedi. ''Çevik.'' dedi, ''Doğru konuş.'' dedi. ''Biz hiç yalan konuşmadık.'' dedi. E, ''Öyle mi?'' dedim. Araç bir şey vermedi mi? Vallahi vermedik. dedim. Yemin etme çarpılırsın dedim. Ne verdik dedi? Kız verdiniz dedim. <gülüyor> Yaşlandılar gülme. <gülüyor> <gülüyor> Kız <gülüyor> verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman başladılar gülme. Yani sağlayacaklar da. <gülüyor> Harika. Onlar hep akllarına para geliyor gibi. tabii. Transfer ücreti geliyor. Manevi şeyler o zaman tabii, çok kadar, daha değerli. Ve ne kadar önemli. Önemli şey. addediyordu. Ee, kesinlikle öyle. Bir de e, hakemlik sebeveni var senin. Evet abi, uzun yıllar hakemlik yaptın saha gözlemciliği yaptık, yaptın. Yaptı. Hepsini yani futbolun ya, öyle enteresan ki hiçbir tanesini şunu yaparım diyerek başlamadım. Başlamadım. Hepsini Hep seni oraya bir, hayat oraya getirdi. Hayat bir şeyle bir sebep oraya getirdi. Bir sebep oraya getirdi ya. Yani. Hakemlikte Doğan Babacan'la tabii, tabii. Tabii, tabii Doğan Doğan o Doğan Babacan'la birlikte Evet. E, maçlara ya, çıktı. Dostluklar bunları getirdi. Yani Sporların getirdiği dostluklar vardır. Bir de dostlukların getirdiği sporlar vardır. Evet. Evet. Futbolu bıraktıktan sonra bir müddet hakemlik, ondan sonra gözlemcilik. Ee, bu arada e, futbolla ilgili, Dayı Bey'le ilgili de e, Şerafettin ile ilgili bana anlattığın çok güzel şeyler, <gülüyor> anekdotlar vardı Şevik abi. Ee, hani, evet. Kazandığınız maçlardan sonra bu e, Şeyi Atakulunun restoranında hmm. e, yemek verirmiş. Evet. Kazanamadığınız maçlarda ne yapıyordu? Simit <gülüyor> simit veriyordu. Simit. Öyle diyormuş. E, maç kaybedince kızıyormuş. Şerbeti verdi dayı bey. Simit yiyin, simit. Yemek yok. Simit yiyin. <gülüyor> Allah e, rahmet eylesin. Fakat Sibir'de gençler böyle çok maç kaybetmezler. Hiç anlamıyorum evet. hele ee, burada. Evet. Ki... aramızda olmayan eskiden beraber e, futbol oynadığımız e, arkadaşlarımızdan da bahsedilmişti, işte dayı bey gibi Mustafa Canbaz gibi evet. böyle güzel anılarınızdan bize Öner, Öner Doğan, mesela evet. bir fotoğrafınız var ee, daha önce kullanmıştım onu ben ee, Mustafa Canbaz Öner Doğan, Çevik abi o üçlü yani o muazzam yani. üçlü işte e, sizin o siyah beyaz fotoğrafınız Muazzam. Mesela Öner abiyle ilgili, Öner Doğan'la ilgili aklında kalanlar, Mustafa Canbaz'la ilgili öyle aklına gelen Şimdi, anılarından. Çocuklar tabii yaş, ilerledi çok şey, insan unutuyor da Tekirdağ Şimdi, Spor'da Öner abiyle birlikteydiniz. Birlikteydik tabii. Evet. Zaten e, ben sebep oldum o şeylere. Zaten demin de ya Tekirdağ'da Gol Kralı ben Tahir'si ben bu yapıyorum. Boş bu kaleyi uzattık, işte dedim dedim, dedim. gelirmiş falan, e, kız verdi de bundan daha değerli şey mi oldu? <gülüyor> evet. O zamanlar, yani çocuklar, spor çok bambaşkaydı. Tam bir dostluktu ya. Yani rakip diye bir şey yoktu. Sadece sahada oynardın, yoksa kardeş gibiydin. Ee, rakip takım oyuncuları Hepsinin tabi. Evet. evet, tabii. Diyalogları öyleydi, dostlukları tabii, öyleydi. Tabii, tabii, tabii. Sevgi, saygı ön çok plandaydı. Çok büyük, çok büyüktü. Yani Ne diyeyim? Biz de bunları büyüklerimizden gördük. Evet. Yani bir Siyav abi, bir Cemil abi, Vişin abi, evet. Bunlar bizi hep numuneiurek olmuş insanlardır. Günay Türkkan, Günay abi, Niye? İlhan abi. Ya, İlhan eser. Tamam. nereye geldik? İlhan abi, eee Günay abi. Günay abi. Ondan sonra Günday var. Başı var. Beklerler. Bekler de. Masası o e, Şahip abi, abi ondan sonra Şerif. Sonra, evet, sonra şey, şey vardı. Abi. Gence abiyle Yurda abi ikisi onlar Tabii. vardı. Evet. Alaattin vardı. Alaattin vardı. Alaattin vardı evet. Silahlar oldu. Alaattin silahlar olur. Evet. Sizin o kadar Eran abi. Asap. Evet, evet. Fehran. Fehran Dinçer. Nazif abi. Allah Nazif Ferdeniz. Kerem abi. Kerem abi, vardı. Bayram, Kerem abi. Kerem vardı. Kerem abi. Şinas abi'nin sağ açık mevkindeki futbolu unutulmaz bir futboldu. Nazif abi vardı. Evet. İki numara Nazif. Evet. Şinasi abi çok hızlıymış. Evet. Didi Evet, Şinası. evet. evet. Yak abi. Didi Şinas. Sonra abi. O zamanlar iyi de kaleciler yaşaydı, değil mi? Güney abi, İran abi falan filan. Çok iyi kaleciler de. çıktı. Çok, çok iyi kaleciler çıktı. Ve İstanbul'un büyük takımlarına hepsi... Çok o, sert o, duruyor şey yaptı, O neyseydi. Fenerbahçe evet. ile burada 1-1 kalmıştık yani. Evet galiba, ben de öyle tanıyordum. Bir Alman futbol takımı geldi. Ben onu o maçı izledim. E, muazzam bir şekilde fakat ismini tam çıkaramıyorum. Yani, evet. Tabii canım. Mesela Frankfurt sanıyorum. Biz iki bir yendik onları buradan gönderdik. Yine <gülüyor> yenerek gönderdik. E, o maçta vardı mı? çevik. Evet, evet, evet hanım. Ya şimdi bizim çocuklar eee bütün İstanbul buraya akardı. Sebep de şu. Zaten sahille deniz yan yana. Eee plajlar, plajlar, bizim İstanbul'un akın ettiği yerlerdi, evet. buraya gelebilirdi. Yani çok büyük şansımız vardı o bakımlarda. Şeyde. Yani Herkes buraya gelmek isterdi. Var. Bütün yani İstanbul santitleri e, Silivri e, futbol oynamaya geliyor takımlar. Fakat o takımların içinde hiç söylemeden e, büyük takımlarda oynayan e, futbolcular var. Mesela Beşiktaşlı Küçük Ahmet. Bir takımla gelmişti. Oynuyor. Bir tanesi silimlilerden bir ulan Küçük Ahmet bu. <gülüyor> İyi tutun onu evet. balan diye bağırdığını hatırlıyorum. Evet. Peki e, şimdi bir ara verelim. Bir dinlenelim. E, bir suyumuzu içelim. E, tamam. Ondan sonra ikinci bölüme devam edeceğiz. Tamam. Tekrar birlikteyiz. Evet. E, Çevik abi. Şimdi e, sohbetimizin ikinci bölümünde ee, yine sporla ilgili e, son e, düşüncelerimizi aktarıp sonra o belediyedeki görevinize geçmek istiyoruz. Sporla ilgili e, o röportajınızda da bahsettiğiniz gibi kalecilikten ilgili, hakemlikten ilgili, futbolculuktan ilgili hangisi daha zor, hangisi daha kolay bir söylediğiniz söz vardı. Onu e, alabilir miyim sizce? Şimdi dedim ya kalecilik çok zor. Çünkü yani Kareci oynar oynar oynar bir, bir hata yapar. Ondan daha kötüsü yoktur. Yani e, futbolculuğun en zor mevkiiydi. Ki yapmadığım halde ben bunları biliyorum. E, formatlik hakkında pek bir şey söylemeyeceğim. Yani gol kralı olduğum derken nasıl olduğum da Bu gol, gol olsun. Yalnız hakikaten özel hayatımdaki kelime bakımım sağlara da intikal etmiştir. Yani hala şu sigaranın tadını da iyi bilmem. İçki deseniz böyle binde bir, bir sohbet olacak. Tabii bir şey gün olacak o. Bunları yaparken farkında olmadan çocuklara en güzel mirası bırakmışık. Yani kalezi demiş ki eski kalecilerden olduğum için üzerinde duruyorum. Kaleci demişken, e, Tekirdağ Spor'un iki efsane kalecisi vardı, isimlerine... Yücel'le Bediz, evet. Hı? Yücel? Yücel. Bediz. Be bak Bediz. onları evet. da anmış olalım. Evet, evet. evet. Ee... Ve, ya çocuklar, şimdi bugün için bunları söylemek istemiyorum, Zaten utanıyor konuşmaya da. O zaman futbolculuk, futbolluk yoktu, abi, kardeşlik vardı, eş, arkadaşlık, dostluk vardı. Yani rakip diye de bir şey yoktu. Evet. Biz gittiğimiz yerlerde öyle bir karşıladırdık ki ama yani gittiğimiz yerde karşıladırken gelenleri de biz öyle karşılardık. Para hiçbir şey değildi. Yani e, demin de anlattım ya öyle Tekirdağ'da boş mukaveleyi attığım zaman evet. Değil mi falan diye, kız verdi dedim ben de. <gülüyor> Çevik abi futbolun dışında futbol bitti. Sonra Silivri'ye döndü. Silivri'de çok güzel e, şöyle diyelim şehrin üzerindeki ellerden birisi güzel şeyler yaptınız. E, o dönem bir geçiş dönemiydi. 80 ihtilalinden sonra ve e, Silivri'nin bugünlere gelmesinde çok önemli e, vazifeler aldınız üstünüze. Ya, e, belediye yardımcılığından başladığınızda Silivri'de ilk defa bir kooperatifçiliği getirdiniz. Bize bunlardan da bahsediyorsunuz. Şimdi biraz. anam, şu kadar bir şey söyleyeyim. Bunları, siz zaten beni benden çok daha iyi tanıyorsunuz da. bir fetiş geldi. Ben de o zamanlar başkan yardımcısıyım. Adam, bütün daire amirlerini görevden aldı. Mahzeli Müdürü'nü, Hesap şey, şey Müdürü falan, beni çağırdı bana dokunmadı. Herkes çok enteresan bir adamdı yani. Çağırdı gittim. Dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Eyvah dedim ya. Seni ben görevden almadım dedi. Sebebini biliyor musun dedi. Vallahi efendim bilmiyorum dedim sizler benden daha iyi bilirsiniz. Kime sorduysam dedi, kötü cevabını almadım senin hakkındayım. Teşekkür ederim efendim. Bu. Şimdi işte Yeti diyorum ya... <gülüyor> serbettir <gülüyor> i̇şte. Bunları da yaparken, yani bizde de demin dediğim dedim ya, amirlik, memurluk falan yoktu. Abi, kardeş, baba, ol, çubuğu evet. falan gibi şeyler vardı. hep. Ama bunların da işte bedelleri, dün onları yaptığın zaman, yarın ben bunları göreceğim yoktu. Şurada bakın oturuyoruz, ne güzel. Ne bir de, çocuklar bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Her ne kadar e, içki sigara mevzulunda şey yok ama. Yani kendimi methetmekle söylüyoruz. Evet. Bana baktığınız zaman diyorsunuz ki, abi maşallah falan. İşte sebep bu. Evet. Sebep bu. Evet. Bugün, hala, bugün hala ee, elimizden geldiği şey, kadar... Çocuk evet. Rahat, huzur içinde. Evet. Yaş Allah. Geldik gidiyoruz artık. Bütün bunlar rağmen hala... Operatifçilik konusunda... E, Söyleyeceğim bir şey var mı Çevik abi? Yani nasıl başladınız? Çünkü bizim kuzey tarafımız bomboştu. Silivri'nin kuzeyi bomboştu. Orada... Harmanlıkta. E, harmanlı. Orada bir... E, bir hayat başladı orada. Şu anda... Ona, ona nasıl başladık ki? o tarafa doğru... E, Silivri'nin yarısı orayı kaydı. Yani ne evet. güzel bir... Başlangıç bir şey, yaptınız. Evet, ne güzel e, bir kooperatifçilik... Zeminler boştu. Tabii... İstanbul hep buraya akardı ve ileriki şunu yaparken bu sebepten, bunu yaparken bu sebepten değil, sadece insan olarak hayatta bulunduğumuz mevkilerin görevi neyse bunları yapmaya çalıştım. Yani kalabalıklaşmaya başladığı için <gülüyor> silivri ihtiyaç doğdu. <gülüyor> Tabii, evet, evet, yani evet. O dönem için. Çünkü o zamanlarda çocuklar deniz bir bizim burada vardı. Evet. Yani İstanbul'dan kalkan denize o başka bir önce gelirdi ve. Hakikaten da... Plajımız vardı. Mevendiye plajımız plajı. vardı. Tabii tabii. Ne kadar güzel. Fakat biz de denize Boşnakbahçe'de girmeyi öğrendik. <gülüyor> evet. Çünkü şey bizim oraya yakındı. İnerirdik aşağıya. Evden aşağı. Kale oranın suyu da çok güzeldi. Çok, çok, güzel, bir çok güzel bir kaynak suyu vardı. Çok güzel bir kaynak suyu vardı. Evet evet evet. Kesilmiyor su. hala, hala var ama tabii bakımsız, bakımsız bir Suyu temiz çünkü... Şimdi burada oturuyoruz, sahilde oturuyoruz. Evet. Bize... 1965'lerin sahilini bir anlatsam. Yani Şahadan e, abiler gittikten sonra evet, orada... Evet, zaten işlemin sayesinde oraya şey yaptım da gittim de. Şey, yer olarak da zaten. Kılçık balığın olduğu yer, haluk, haluk, Halukların... Haluk, haluk evet, tabii, evet. evet şey i̇şte teyzemler falan filan. Henüz o zaman evlerinin balkonuna tabii, vuruyor. Tabii, tabii, evet tabii, şey, yok, bitişim. Evet, evet, bitişim. Evet, evet, tabii. evet. Çok güzeldi diye o zamanlar ya. Ne diyorum? Öğretmen eviyle bitiş. Arkasın evinin... arkasında e, kocaman bir fabrika. <gülüyor> Şimdi, evet. E, Samancı Farrettinin şeyi koyuyordu oraya. Şimdi, depo depo olarak, olarak, öğretmen, depo olarak depo olarak Yandı sonra. Şu şu yol siyah kömür tozu, Hı -hı. demir şeyler. Çünkü manganes. Akören'den, Sülüklü'den mangenes çekiyordular. Topraktı ve üzeri artık demirleşmiş bir hmm. yoldu. Biz bu meydanda futbol oynuyorduk. İşte şeyin arkası da o söylediğim binanın arkasında da madenlik derdik. Biz orada maç yapardık. Maç, madenlik evet. denilen yerde. Evet. Yani kulübün evet. arka tarafı. Öğretmen gibi. evi bile oradaydı yani. Öğretmen evi. Evet. Onun önünde eskele var. Spor Kulübü Yanda yan tarafı. Evet. Spor'un önünde bir ince tahta iskele evet, vardı, vardı. Evet. öğretmenlerinin önünde evet. küçük bir iskele vardı. Sivrispor'un bahçesinde e, beden terbiyesinin kampı kuruluyordu. Evet Yazık evet. Kampı, de, kampı, yaslandı. Yaslandı. Yaslandı. Denize girerlerdi. Ön tarafı böyle güzelleştirilmişti. Baraka gibi kalma yerleri yapılmıştı. E, spor kulübünün bitişi yine. E, çok evet güzel günlerdi. Çok yani, güzel günler. Gerçekten güzel günler. Evet, belediyelerin belediyeyle ilgili Belediye işte başkan yardımcılığı var abi. Eee 10 yıl boyunca başkan yardımcısıydı. E, ve çok başarılı işlere imza attı. Evet. E, ben onu o yüzden de çok tutarım, severim ve şeydi, Adaletli, adil bir kendisi abi. Eee kurumda 25 yıl görev yapmak ne demek yani? 25 yıl. Evet. 25 yıl, 10 yılı belediye başkan yardımcısı evet. olarak geçiyor ne biliyor musun? Yani o insanların sevgisi olmasa, güveni olmasa e, doğruluk, dürüstlük adaletli davranma olmasa bu mümkün mü? Yani bu kadar uzun süre e... çocuklar çok samimi söylüyorum artık biz mi diyeyim, ben diyeceğim, lafın çünkü biz de diyebiliriz. Bunları büyüklerimizden öğrendik. Yani e, demin dedim ya denize girerdik Aşağıda boşluk maçede. Efendim Öncelim burası sahada top oynardık. Evet. Oradan burada denize girerdik. Maçtan yani. sonra denize. Tabii şeyde bütün millet de zaten burada denize geliyordu. İstanbul'dan. Evet. O zamanlar evet. yaş falan vardı. Yani onları yaparken iyilikleri yaparken yarın bunları göreceğiz diye yapmadık. O günkü görevimiz oydu. Evet. Başkan yardımcısı iken de oydu. Sporun üstlerinde oydu, oydu. oydu. Ama kalıcı, kalıcı şeyler eee işler yaptınız. Yani sizi bugün 1983 sonrasında sizin yaptıklarınızı hala görüyor ve bugünün tarihine kadar geldi bunlar. Ee, yukarıda bir sağlık e, merk, şey, evet. Nazım Terzoğlu yani e, üniversite hastanesi kurulmuştu. Şimdi bugünlerde yine o e, gündemde. Bu Nazım Terzioğlu e, üniversitesinin belli bir maddeye bağlı bir e, anlaşması var diye biliyorum. Eğer ki burada sağlık üzerine herhangi bir şey ünitelerden bir tanesi kurulmazsa belediye bunu geri alma e, durumu var. Hakkına e, sahip. Nasıl? Hakkına, Hakkına sahip. Hakkına sahip. Meclis üyelerinden bir veya iki kişinin şahitliğinle e, imzasıyla bu dava edilir. Oradaki o güzel arazi Silivri Belediyesi'ne kazandırılır diye biliyorum. Bu konuda herhangi bir bilgin var mı? Hafızada var mı? Böyle bir, mesela encümende veya meclis üyesi kimler vardı o zamanlar? Konusu geçti mi hiç? Konusu geçti mi senin döneminde? Çocuklar şimdi hatırlamıyorum, yalan da söylemeyeyim ya. Evet. Vallahi billahi, çok uzun bir zaman olduğu için çok, çok şeylerle de şey yaptık. Yani yanlış bir şey söyleyebilirim ama hatırlamıyorum yani şükürdür diye de şey yapamıyorum. Evet. Ondan ilgili kim? Bulcan abim ve şey var. Meclis üyesi. Meclis üyesi Sanırım. Sami Marenç abimiz var. Onların bu konudaki şeyleri var. Yani onların şahitliğinde bu yer küçük bir davayla yani mahkeme kararında şehir belediyesine kazandırılır diye biliyorum çünkü evet. şeylerini gördüm dava şey ama oraya üniversiteye de bunu verirken eee hibe şeklinde değil de küçük bir e, meblağ karşılığı verilmiş gibi gösteriliyor. E, i̇şte bunu e, o kişilerin şahitliğinde, huzurunda evet. belki aydınlatılabilir ve evet. yeni yöneticiler buna el atması lazım el atması ki lazım. E, buranın sivil için değerlendirmesi söz konusu olsun evet. E, yine. E, evet bir de e, şeyden bahsederiz diye konuşmuştuk programdan önce e, kardeşler e, var ha. Çevik abinin, Çevik abinin e, Taylan abimiz var. Muhasebe. Evet. Bir de Tayfur abimiz vardı. Evet. Tayfur abimiz e, çok güzel bir insandı. Bir yerde bir sporcu abi var ama Tayfur abi de kendi sanat dünyası, sanat dünyası vardı. Ve çok güzel şiir yazardı. Evet. Say, ne oldu o şiirleri? Bir kitap haline getirebildiniz mi? Ya da böyle bir şeyiniz var mı? E, şiirinin e, şair Ozan insanlarımızı e, belediye aracılığına ya da bir başka Kurumlar aracılığına bunları bastırabilme şimdi, şansımız var mı diye Çocuklar Bende çok şey var Kitap, mitap var da Bunların içinde ne var? İran kişini de hatırlamıyorum Ama Bir sürü şeyler var akıl vermez bir sürü şeyler var Onun şöyle bir bir şiir vardı evet. e, O çok zaten diye, yani yanlış Bir şiiri vardı Onu okurdu Evet. İşte rahmetli de bu içki davasından Evet. Maalesef, maalesef. Maalesef, maalesef işte. Onu da almış oradan. Evet. Evet. Ee, şimdi şey oldu bugün de anlatmışımdır belki ama şimdi normal bizim babadan kalma soyadımız Azerdir. Fakat rahmetli anneannem hiç erkek çocuğu olmadığı için benim soyadım anneannemin soyadına gelir. Hmm. Baysal değil. Oradan gelir yani. Taylan Azer. Taylan Azer, şey. Tayfur Azer. Evet, hepsi evet, Azer'dir. Evet, evet, evet. Çevik abi bak bunu ben annem annemin de hiç erkek çocuğu olmadığı için sürailesi devam etsin diye eee. benim soyadımı koymuş. Tamam. Bak, tamam. Ödürmüş tamam. yani. Onun soyadıyla devam edebilirsiniz. Evet. evet, anladım. Anladım. Onun için Taylan Azer, Tayfur Azer, evet. Tülay Azer vardı. Onu bilmiyorduk mesela, evet. Yani ee, yine ben şeye dönmek istiyorum, ee, o şampiyon olduğunuz Almanya'dan döndükten sonra sivil sporda antrenör, e, futbolcu, işte kaptan olarak görev yaptığın dönemdeki o hep, efsane olarak tabir ettiğim kadroya dönmek istiyorum. Ee, o kadroyla şampiyon oldunuz. Ee, şeyde, amatör Hükümeti, İstanbul Amatör Hükümeti. Ben o maçlara geliyordum. Şeref Stadı'nda evet. çok güzel bir fotoğraf var mesela. Arkada Şeref Stadı'nın sütunları. Biz arkada seyirci taraftarız. Küçük kızda da. Arkada böyle flu olarak gözüküyoruz. İşte kadro var önde. Ee, Akgün abi, Ataman abi falan, evet. Çevik ee, abi. Çok güzel bir Fotoğraftır, onu da kullanırız. Ee, orada kullanırız. Eee Beşiktaş'ın sahasıydı orası. <gülüyor> yani Şeref. Şeref stadı. Yani bambaşka bir yerdi Yani, evet. yani hakikaten deniz kenarı. yuvasıydı. Yani deniz kenarı daireyeti. Yani, tabii. Sali. Deniz deniz kenarında Saray Saray'ın bahçesinde Çok. top oynuyorduk yani. Evet. Saray'ın bahçesinde e, toprak sahada top oynuyorduk. Beşiktaş'ın antrenman sahasıydı. E, Bizle Beşiktaş o Feyyaz, Metin Ali Feyyaz onların döneminde onlar genç takımındaydı. Biz de Silir Spor genç takım olarak maç yapmıştık. Bunu e, o, onların o efsane kadrosuyla e, maç yapmıştık şerefsizlerimle. 60'lı yıllardan gene futboldan hatırlayabildiğimiz kadar bahsedip ondan sonra e, kapatalım zaten. E, çok da zorlamayalım Çevik Ağabeyi. Yok zorlama yok çünkü kesinlikle evet. o kadar mutlu oldum ki demin dedim ya para bulsam sevinmezdim ben sizi gördükten sonra. Şimdi çocuklar... evet, Çok Şimdi, iyi oldu. Evet. O günlere döndük. O şampiyon olduğunuz yıldan bahsediyorduk Çevik abi. O yıl ben hatırlıyorum kulübün önünde otobüsler, iki otobüs, üç otobüs taraftarlar için tutulur. Otobüslere bütün böyle hepimiz Çalık çocuk, e, genci, yaşlısı Dolar Hep beraber takımın arkasından Takım otobüsü ayrı olur e, Devam ederiz ve Şarkılarla, türkülerle e, Maça gider te e, Tezahürat yapar, destekler Böyle sevinçten dönerdik Galip geldiğimizde evet, evet. Genelde Galip gelirdi Şevik abinin O efsane kadro takımı e, çok, e, çok güzel günler Geçirdik ve sizi örnek alıp arkanızdan bizi de takip ettik. Şahit abi, Şahit abi sen. En güzel şey dostluklardı, arkadaşlıklardı. Yani bugün düşünün Ne kadar yıllar sonra şurada oturduk bir araya gelebiliyoruz. Şimdi evet. dün tanışıp bugün ayrılan bir sürü, bırak çiftler de var, arkadaşlar da demeyeceğim. Evet. Evet. ya insanlık çok güzel bir şey. Ben bunları yaparken yarın bu günleri yaşayacağım diye düşünmedim. Demi dedim ya. Yaşam çok, şeklim buydu. Ha buydu. Tabii, tabii. Çocuklara da bıraktığımız dedim evet. şey bu oldu. Siz de böyle olun diye şey yapıyorum. Bir ben. De şeyi hatırlıyorum Selçuk abi. Bizim birlikte e, futbol oynamamıza neden olan bir şöhretler takımı kurulmuştu o zaman. Eyüp abi Çerkesköy'den Eyüp abi gelirdi. Evet evet evet, ee, evet Eyüp abi evet. öyle dev gibi bir evet, adamdı evet. ee, hani şimdi fitness çalışan gençlerin vücudu gibi bir vücut vardı. Buradaki topa da ayağını kaldırıp yani evet. şuradaki kafamızın üstündeki topa ayağını kaldırıp öyle bir atletik bir vücudu vardı. Hiç unutmuyorum. O e, Dinarsu. Dinarsu. Dinarsu formaları sur. ile evet, Dinarsu evet. takımı diye. Şimdi ben aranıza beni o zaman <gülüyor> e, genç futbolcuyken almıştınız. Birkaç maçta tabii, birlikte tabii, oynamıştık. Tabii, tabii. Öner abi, tabii. E, Çevik abi, işte tabii. Şaip abiler, rahmetli Necati Öğne, Necati <gülüyor> hocam, <gülüyor> evet. e, O tekayütlerin arasında ben de genç olarak... <gülüyor> Sizden onların arasında size. pişmek evet, çok daha evet. güzel çok çok keyifli Şahip dekimize zaten Allah rahmet eylesin aynı <gülüyor> birimiz kaleci Şahip de o boyda kalecilik yapıyordu insan şaşıyordu yani bazen mevzuları bu, bu boyda kaleci mi olur hiç <gülüyor> değil mi? Yani, küçümsüyordu insanlar ama o boyuna evet. bakıp o dev gibi bir kaleci evet, yani, evet. Şahip abi gerçekten muhteşem bir kaleci şu günümüz şartlarında olsanız Çevik abi Öner Doğan, Şevik Vaysal Geç, Şahip, Teşekkür ederim canım. Geçiş bayramınızda kutlu olsun. Alalım, alalım. Günümüz şartlarında olsanız sanıyorum e, şu verilen paraların oh, oh, oh, oh. hiç yani, yani diyorum ya para aklımıza bile şey. Yani. Yani hiç. Sizin değeriniz değeriniz bitirmez yani. yani. E, şimdi Hı -hı. siz benden, beni benden daha iyi tanıyorsunuz. Ne belediye olsun ne futbol olsun parayı çok kadar düşünmedim. Fakat çocuklara bıraktığım servetle bu. Evet. Yani ne mutlu. Öyle güzel bir şey ki bunlardan örnek almaları için kendilerine de şey yapıyorum hep zaten. Ne mutlu abi. Evet. Ee, bu şeyi soracaktık unutmadan onu da es geçmeyelim. Silivri için e, hani e, yapılsaydı şu yapılsaydı daha iyi olurdu diye böyle aklına gelen sporla ilgili olsun sanatla ilgili olsun Silivri'nin Sosyal yaşamıyla ilgili olsun. İşte çay bahçeleri ile ilgili olsun. Yani eski günlerle bugünü kıyasladığımızda aklına gelen bir şey var mı Çevik abi? Yani e, hani plajımız mesela de, olmalı mıydı? Eski pazar içimiz eski pazar içi devam mı etmeliydi? Belediye plajı yine olmalı mıydı? E, ne bileyim yani bunun gibi şimdi Şinarım... hani, bir satil belediye yani... plajı çok lüzumlu bir olaydı. Sebep de şu, demin dedim ya, İstanbul denizi de görüyordu. Ve e, bunun da birinci içinde olanlar zaten o plajı yaptılar. Evet. Yani e, bir ticaret plaj kaç yıllarında yapıldı Çevik abi? 60'lı yıllarda mı? 50'li Daha önce. Daha önce değil mi? 50 o civarlardan mı? 50 50'li yıllarda. Yıllarda. E, yıllarda. Şöyle söyleyeyim. Sanıyorum 55 veya 54 lerde yapılmış çünkü 66, 67'de de tıfotaraftara baktığımızda Varanalının büyük baca yok hmm. yani e, 60lı yıllarda falan e, sonra şey yapıldı denizin üstünde e, bir e, Yok konteksvi o restoran kısmında üzerinde. O da 1963-64'lerde var. Tabii, Eski yani. fotoğraflarına baktığımızda o da yok. Yani anlaşılıyor ki 1950'lerden e, 50'lerin ortalarına doğru orası. Ben mesela e, herhalde 6-7 yaşlarında falan olmalıyım hatırladığıma göre. Babam beni omuzlarının üstüne alırdı. Denize sokardı. Plajdan denize girerdik. Yani. Onu hatırlıyorum. Yani ben 63 doğumluyum. Ee, işte 63 70'lerde 69 70 falan olmalı o tarihler. Ee, işte demek ki 50'lerde falan yapıldı ki plajın <gülüyor> arkasında işte İsveç kampı dediğimiz bir kamp vardı. Ee, hmm. Karavancılar evet, evet, Avrupa'dan evet, evet. çadır, karavan. Sürülürse karavan evet. Evet evet, evet, evet, evet, Şahane bir Evet, hatırlıyorum. Olaydı Orada bir köşede e, sazlıktan e, yapılan bir önder önder abiler kalenderler falan orada kalıyorlar. Onların vardı. çardak gibi bir yeri Bostan, vardı. He, <gülüyor> onu hatırlıyorum mesela. E, orada kalırlardı. Orada kalırdılar. Evet Çevik abicim, e, başka söyleyeceğimiz bir şey. E, Bizlere. Sonra araç. bir mesaj vermek istediğin bir mesaj. E, Anam sizleri gördüm için, ya, Demir dedim ya, Gelenin ki, Çok büyük değerli bir şeyler bulsaydım, Bu kadar kıymetli olmazdı benim için. Sen de en, en azından de, o günlerimizi hatırladık. Anı kadar güzel bir olay var mı ya? Evet. Ne güzel. Allah hepimize çok daha güzel Allah günler nasıl eylesin. Sağlık de. versin tabi. Her zaman Tabii. verelim. Her zaman ben sana diğer şehirlerden selamlar getirelim. Sağ olun. Evet. Beden çocuklar, yani bunları benim kadar siz daha çok iyi bilirsiniz, yaş 76 oluyorum. Bugünkü sağlığımın sebebinde tamamen vicdanım yatar. Tanrı'dan daha büyük doktor yoktur. Her yaptığım bir bedeli vardır. Evet, evet. Ama bugün tavsiye ettiğim şeyler oluyor. çünkü. E, Tavsiye ettiğim şeyler, yaşadığım şeyler olduğu için yalan değil, düzen değil, iyi de değil. Evet. Çocuklara da bunu söylüyorum. Tanıdık olarak sizlere de bunu söylüyorum. Zaten söylemezsem görevimi yapmış olmalı. Evet. evet. Ha ben söyleyeyim de, be, sen gene yapma, o benim mühim değil. Evet. Siz iyi örnek oldunuz bizlere, hepimize. Tüm ne biz kadar güzel bir şey. Aram, onu diyorum. Spor camiasına. E, bizler de sizlerin yolunuzdan... E, gitmeye, sizi takip etmeye çalıştık. Ne mutlu ki sizler varsınız. Aram sizi demiş. Ee, i̇şte bugün ne diyorum bakıyorsunuzca? Şu insan 76 yaşında. Sebep de bu. Mut. Ne mutlu. Evet. E, bugün seninin dışında e, e, Türkiye'de spor denilince e, bölgemizi en iyi temsil eden isimlerden biriyle Çevik Bayсал günü bildiriyor. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Şirka ben teşekkür abi. ederim. Her adam. şey için. Ben teşekkür ederim. Sizleri, siz, sizleri görmemin sebep olduğu için defalarca teşekkür ediyorum. Teşekkür yani inan ki sizleri böyle görmek bana 3-5 yaş daha koydu. Ne mutlu. Ne Vallahi bildirim. Aynı şeyi Siyavi amca da söyledi. Değil mi? Evet. Peki teşekkür Bir ederiz. Bir daha programda görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.